Yok mu ya şu kardeşine bir çok güzel hareketler ki BKM kapılarını açman falan. Kardeşim, yarın gel başla. O kadar diyorum sana. Var mı öyle oyuncu akçığı falan filan? İyi rol keserim abi ben. Bak yap yapayım mı bir rol? Yap abi. Bana bir rol yükle hemen onu yapayım ben. Ee, yaz dizisindeki Can Yaman. Sen galiba bu şirkette yenisin tatlım. Diyorsan. Seninle bir yemeğe gidebiliriz ha. Evet evet doğru bildim ben. Ne dersin? Yapalım mı? seni yalayabilirim. Yok o anlamda değil. Dondurma, yalarım anlamında. Ne dersin? Yerim seni. Alındın mı? Alındın kardeşim kartın geldi. Kartın geldi. Bu kadar kartın kolay olacağını geldi. bilmiyordum biliyor musun? Giriş giriş kartın geldi kardeşim. İstiyorsan üstümü çıkartayım ya Anadolu'da gel bir de orada göstereyim sana kartımı. Olur. <gülüyor> tamam. Helal olsun. Tamam. Çok Güzel Hareketler 2 e mizahı yapayım mı? Yap hadi. Aa! inanmıyorum İnanmıyorum! Aa! <gülüyor> Aaa! Ben, ben yapayım sana. Ben <gülüyor> yapayım. Yap. Metin? Fatih? Metin, Fatih, Fatih, e az önce Fatih demedin mi? Aaa! <gülüyor> <gülüyor> Ayrısını yaptın gerçekten çok güzel hareketler bunlar. Şaba laba laplap lap, lap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lap, Bir de onun şeyi var laba, Metin, laba. Fatih, Metin, Fatih, Fatih, Murat, Murat nereden çıktı? Laba laba, laba, laba. Bravo yap yap ya. Şan Olmadı mı? Aynısının bir değişiği Murat'a da ekledim ben. Doğaçlama oldu ya benimki orada. Kanka kartı geri alıyorum. O yıldız muhabbeti ne? Bir yıldız var seninkinde. Kanka tek yıldız bilmiyorum. <gülüyor> Nadide oyuncu anlamına mı geliyor? Star ışığı Star mı? kardeşim star yani. Star. Anladım. Öyle, öyle. Arkadaki YouTube plaketini de görmedik zannetme tam gördük kaldır artık. <gülüyor> çaldım çok çok güzel hareketlerin YouTube plaketi bir milyon çaldım. Bir milyon plaketi mi o. Ha. Ee? O piyano ne evet. lan orada? Yazı masası ya o piyano masası. değil. Yazı masası mı? Ha. Ee? Piyano gibi duruyor da. Anladım. Sen oda mı küçülttün? Ne yaptın ya? Hayırdır? işler mi kötü gidiyor? <gülüyor> Şeye geçtik kanka, Gecikondi'ye geçtik. <gülüyor> artık. Cahil işte, nereden bilsin mi? Cahil. Nereden bilsin mi? Çağrı'nın çaldığı piyano var. Konuş lan Çağrı. Askerde nasıl komutanlara piyano çaldığını söyle lan. Ben piyano çalardım, Metin de saksafona geçerdi. Efsane bir orkestralıydı. <gülüyor> İnanılmazdık. Askerlerini rahat ettik. Evet. Bugün ben, bugün ben Metine bakıyorum. Bak, gece uyumayan iki isimden birisi Metin, diğeri ben. Bugün ben Metine bakıyorum, yüzüne ışık vurmuş, tamam mı? Çaktırmıyor mı yiplide? Akıllı telefon soktuğunu söylesem seni şimdi işlem uygularlar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Askere. En son dedim ki, ne yapıyorsun dedim ya hiç sen orada. Akıllı telefonu ayağa falan mı dedi? Ben kendi telefonumu gösterince o da rahatlayıp bana kendi telefonunu gösterdi. Bu anıyı niye anlattın şimdi? Ne, nereye bağlayacağım bu anıyı? Yani insanlara güvenebilirsin Metin. Bunu anlatmak istiyorum sana. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Başka bir şey diyor musun? Yok. Görüşmek üzere. Efe bekliyor. Tamamdır kanka. Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, o, galiba orada da top sektirecekmişsin. Doğru mu? Bıldırcını komple yiyeceğiz orada. Bıldırcın var da top sektirme challenge'ına girmişsin. Girmiş miyim? Aynen. E, hadi bakalım. Haydi bakalım. Görüşürüz o zaman Metincim. bay bay, bay bay. Bay bay. Adam yaptı ya lan yumurtayla şey şovunu. Yumurta Metin. Ya onu bana içince ne anlayacaksın ki? Onu içsem ne olacak ya? Allah Allah o yumurtayı içince bana ne olacak ya? Ben bunu anlamadım. Bir dakika. Bak, gel artık. Gel. Bak burada. Şu videoyu ben izleseydim ben de yapacaktım. Bakalım başka bir yerini yaparım. Çok kolaydı. Ben zaten bunun olacağını düşünmüştüm. Tamam bunu yaptık Ay, abi. Hadi geçelim Olur. diğerine. Hadi. Biz kızların vazgeçilmezi olan zidleştirici. Her ne kadar benim vazgeçilmezim olsa da. Bende bu bunlar yok ama bende